bugün 3 Nisan 2022 Pazar güneş günündeyiz boğa burcunda ilerleyen ay güven ve huzur arayışımızı öne çıkarıyor bugün kendimizi güvende hissetmek isteyebilir yavaş ve emin adımlarla hareket edebiliriz yaşamın keyifli yanları zevkler hobiler yeme içme doğa sanat gibi da daha fazla ilgi alanımızda olabilir Koç burcundaki güneş ve Merkür arasında devam eden kavuşum açısı zihnimizi hızlandırırken kendi düşünce ve inançlarımızda inatçı tutumlar gözlenebilir Bilgi trafiğinin artması mümkün. Kişisel hedef ve projelerimize odaklanabilir. Bilim, teknoloji, iş, kariyer, eğitimle ilgili yetkili ve önemli kişilerle bağlantı kurabiliriz. Gün genelinde sabırsız ve bencil tutumlardan uzak durmakta fayda var. Karşımızdaki kişilerin de duygu ve düşüncelerini dikkate almaya çalışalım. Akşam saatlerinde Ay, Boğa burcundaki Uranüs'le kavuşacak heyecan ve coşkumuzun artabileceği gece saatlerinde beklenmedik bazı ani ve sürpriz gelişmelerle de karşılaşabiliriz sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürpriz lerimizden haberdar olun